Mevdudi ilk kez tutuklandığında kızı Hamira 8 yaşındaydı. Babam gitmeden önce neden bize bakmadı sorusuna annesi şu cevabı verdi. Hacer'i ve oğlu İsmail'i çöle bırakan Hazreti İbrahim'in sünnetidir. Çünkü arkaya bakmak erkeklerin endişelerini arttırır ve azimlerini kırar.